Fizi alaya Kleopatra'nın güzellik sırrını getirir. Efsanelere göre Kleopatra cildine her daim güzel tutmak için zerdeçal kullanıyormuş. Yeni Nutricina Skin Clear. Hassas ciltlere bile uygun nazik cilt bakımı. Nutricina